Cumartesi gecesi Halil'in ikiz kardeşleri dünyaya geldi. Evet, hayırlı olsun. Halil'in annesi ve babası ikizlerin isimlerini Bingül ve Zeynep koydular. Bir de az kalsın söylemeyi unutuyordum. Bebekler Amerika'da dünyaya geldiler. Onun için bu soruyu İngiliz ölçü birimleriyle çözeceğiz. Ya da Amerikan. Bingül doğduğunda 7,27 pound ağırlığında ve 21,5 inç boyundaydı. Zeynep ise 8,37 pound ağırlığındaydı. O halde Bingül ve Zeynep'in toplam ağırlığı kaç pounddur? Bingül 7,27 ve Zeynep 8,34 poundmuş. Öyleyse bu iki sayıyı birbiriyle toplamamız gerekiyor. Sonra da boyundan da bahsedilmiş. Bu sayı sadece kafamızı karıştırmak için oraya konmuş, gördüğümüz bütün sayıları toplayalım da hata yapalım diye. Bu tamamen gereksiz bir bilgi. Neyse, nerede kalmıştık? Bizim Bingül'ün ve Zeynep'in doğumdaki ağırlıklarını toplamamız gerekiyor. Yani 7,27 artı 8,34 işlemini çözersek sonucu bulacağız. Pound veya kilogram, hiç önemli değil. Yapacağımız işlem basit bir toplama işlemi. Öncelikle 7,27 ve 8,34 sayılarının virgülleri alt alta gelecek şekilde yazalım. 7 artı 4 dedik, 11 eder. 1'i aşağıya yazalım, elde var, 1. Şimdi 2 ile 3'ü toplayalım. 2 artı 3, 5 eder. Elde 1 vardı, toplam 6 oldu. Aradaki virgülü unutmayalım. Son olarak 7 artı 8 de 15 eder. Ve bitti. Bingül ve Zeynep doğduklarında toplam 15,61 pound ağırlığındalarmış. 15,61 pound ağırlığındalarmış. Yani ikizlerin toplam ağırlığı bizim bildiğimiz ölçülerle 6 kilo 876 grammış. Sağlıklı ve mutlu olsunlar.